Merhabalar ben Yüksel Köksal ee, bu videomuzun da bir önceki videomuzun devamı olarak çekiyorum biliyorsunuz bir önceki videomuzda aile tutumlarının çocuğu tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerinde etkisinden bahsettik o zaman şimdi de e, burada tutarlı davranışlar sergilemekten hangi davranışları sergilememiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Öyleyse dikkat edilmesi gereken birkaç madde sıraladım. O maddeler üzerine maddeleri açarak beraber sohbet edelim istiyorum sizlerle. Evet, öncelikle adil ve tutarlı bir disiplin uygulamanın önemine değinmek istiyorum. Nedir adil ve tutarlı bir disiplin? Şöyle ki, aslında çok açık, çocuklar söz konusu olduğunda onların da normal diğer bireyler gibi kendilerine ait hakları olduğunu, o yuvanın içerisinde o yuvanın bir temel taşı olan ailenin içerisinde onların da bir yeri işgal ettiği, orada onlara ait bir alanın olduğu kendi değer duygularıyla birlikte geliştikleri bir durum olduğunu unutmamalıyız Adil ve çocuklar karşısında işte bazı e, ne bileyim onlara getirdiğimiz kısıtlamalar konusunda da adil olmalıyız aslında cezalar konusunda da adil olmalıyız öyle değil mi? Hemen şimdi aklıma gelen bir şey ne bileyim işte e, bir e, işte bir ödevi yapmamanın cezası bir ay boyunca bilgisayardan uzak kalmak belki olmamalı e, ya da işte kardeşiyle olan Tutumlarında kardeşi olabilir, daha farklı ondan büyük veya küçük kardeşleri olabilir, abisi ablası olabilir. Onlarla iletişiminde de işte sen küçüksün ya da sen büyüksün gibi bir takım ifadeler kullanmamak, her çocuğun kendi içerisindeki öz farkındalığının önce farkında olmak ve onlara tutarlı davranmak. E, disiplin uygularken de hep bir tarafı kayırma yönünde bir şeyler de bulunmamak Mesela tutarlılık konusunda Çünkü çocuğun da e, kendi sınırlarını korumaya çalışacaktır hocam o zaman eğer biz çocuğa adil olmak yerine Çünkü e, Adil olmak yerine taraflı bir tutumla e, davranırsak o da kesinlikle öğrenmesi gereken şeyleri değil. Aslında bizim niyetimiz orada ona bir takım şeyler öğretmek. Çünkü ne dedik toplumun en küçük yapı taşı aileydi ve çocuk toplum içerisinde aslında nasıl davranacağını bu en küçük toplulukta öğrenecek. O yüzden de bu değerleri verirken e, acımasız olmamak, çocuklara adil davranmak ve bugün evet dediğimiz bir şeye, yarın hayır dememek yarın hayır dediğimiz bir şeydi bugün evet dememek eğer demek zorunda kalıyorsak farklı bir yanıt geliştirmek zorundaysak da o anda evet geçen sefer böyle bir konu vardı ve bu konuda böyle bir fikrimi sana anlatmıştım şundan bahsetmiştim bununla birlikte gelişen şu şartlarla beraber şu konuda böyle bir yol izleyebiliriz farklı bir strateji geliştirebiliriz şeklinde yine çocuğun e, mantığıyla Bizi anlayabileceği bir takım açıklamalarda bulunmak gerekiyor. Yaşı kaç olursa olsun çocuklarımıza aslında geleceğin yetişkinleri olacaklarının farkındalığında davranmamız lazım. Evet ve özgüveni sağlamak için eleştiriyi dozunda tutun. Değil mi? Özgüvenini sağlamak için. Çünkü şimdi bakıyoruz. Ya çocuklar var, ya çok fazla artık abartılmış, şımartılmış, her dediği yapılmış çocuklar var. Ya da ebeveyn işte o bir birey olsun, çok özgüvenli olsun deyip tamamen çocuk odaklı aileler var. Çocuğun şu vardır, ailede roller öncelikle belirlidir. Ben birçok danışanımda şunu da görüyorum. Ee, bazen babalar çok sert bir e, tutum takınıyorlar. Orada da anne e, şefkati ağır basarak bazen babanın otoritesini sarsmaya e, sebep olacak davranışlar gösterebiliyor. O yüzden bir zaman sonra ama çocuk bu durumu kullanmaya başlıyor. İşte baba otoritesi sarsılan baba daha da hırçınlaşıp işte artık ben size karışmıyorum ne haliniz varsa görün dediğinde ergenlik çağlarında genelde bunlar yaşanıyor. İşte bu zaman anne de aslında ondan sonra çok da ne yapacağını bilemiyor. Çünkü çocuk üzerinde herhangi bir otorite kalmadığı için... Ee, Çocuk tamamen kendi başına Buyruk bir hale geliyor O yüzden eşlerim burada Ne dedik bir önceki videomuzda Az birliği ederek Aynı konularda bir, bir konu hakkında aynı dili Konuşarak Belki o anda Aynı fikirde olmayabilirler Bununla birlikte Ortak bir dil kullanmayı Seçmeleri gerekiyor ki Çocuk bu tutarsız Durumdan ee, yararlanmasın negatif anlamda istifade etmesin çünkü bu çocuğun gelişimine hiçbir e, fayda sağlamayacak kişiliğine hiçbir fayda sağlamayacak bununla birlikte özgüven konusunda devamlı eleştiriler eleştirel bir dil kullanmak çocukların özgüvenlerini incitir ee, kimi çocuk daha içe kapanıp pısırık bir yapıya kazanır, e, bürünür bazı çocuklarda daha isyankar olan çocuklarda asi olurlar. Aileye karşı gelirler. Aileyi tamamen takmayan e, davranışlar içerisine girerler. Bunların da hiçbiri e, çocuğun kişilik gelişiminde istediğimiz durumlar değil. Bu anlamda ebeveynler e, bu kendi tutumlarına ve davranışlarına gerçekten dikkat etmedik, etmeliler. Çünkü e, çocuklar... Ee, o süreçte her gün değişkenlik gösterir, her gün yeni bir takım şeyler öğrenirler ve bizim aslında ve öğrenme sadece işte bizim kelimelerimizle ağzımızdan çıkanlarla gerçekleşmez. Bizim ruh halimiz o anda çocuklarla bilişsel süreçte, bilinç dışı süreçte girdiğimiz iletişimde beden dilimiz. E, yüzümüz mesela yüzümüzdeki ifadeler bile Hani kitabımda bir yerde vardı bir sözden alıntı yapmıştım Üç y kuralı diye bir şey var e, Yürek yüze yansımalı değil mi? Biz bazen hani çocuklarımıza güzel şeyler yapmak istiyoruz Hep niyetimiz çok iyi Bununla birlikte iyi bir niyet varken Ki niyetimiz gerçekten çok iyi Hepimiz çocuklarımızı çok seviyoruz Onların iyi birer birey olmasını, çok sağlıklı yetişkinler olmalarını istiyoruz. Bununla birlikte niyetimiz böyleyken sergilediğimiz davranışlar bu niyeti desteklemediğinde işte eleştiri yaparak onlara bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsak, tamamen her seferinde ceza yöntemini kullanıyorsak, adil değilsek, tutarlı değilsek o zaman bizim sevgimizi hissetmeleri diye bir şey söz konusu dahi olamaz ee, ve bu çocuklarımızın üzerinde bir etkiye sahip olmaz eğer çocuklarımızın üzerinde daha çok bir etkimiz olsun onların hayatlarında iyi birer iz bırakalım istiyorsak evet 3. maddemize geçelim sarılalım ve sevdiğimizi söyleyelim evet söylüyoruz zaten dediğinizi duyar gibiyim bununla birlikte bazen ona kızdığımız anlarda bile, bir hata yaptı, bir şeyler ters gidiyor ve o anda çok yalnız kaldı. Tepkimizi ona ortaya koyup, ona bak bu yaptıkların aslında gerçekten şu anda ne kadar üzüldüğünü görüyorum. İşte bunu yapmamış olsaydın böyle bir sonucu elde etmeyecektin ve şu anda mutsuz olmayacaktın. Yani daha anlamaya yönelik, daha hep devamlı suçlamaktan ziyade anlamaya yönelik bir hal içerisinde olmayı kendimize hedef edinirsek eğer emin olun çocuklarımızla kuracağımız iletişim e, günden güne güçlenecektir ve bu onların kişilik yapısının üzerinde çok faydalı olacaktır. O yüzden... Ee, çocuklarımızı sarılalım, değil mi? Yaşları ne olursa olsun, onlara dokunalım. Kimi çocuklar işitseldir, duymak isterler. Belki işte bir sürü oyuncak alabilirsiniz, bir sürü bir şeyler yapabilirsiniz, sevdiği yemekleri yapabilirsiniz ama çocuk ee, işte onu sevdiğinizi duymak ister özellikle küçük çocuklar belli bir yaşta çok sorarlar anne beni seviyor musun anne beni gerçekten seviyor musun işte o nedir o daha çok söyle demek ki çocuğun buna ihtiyacı var ve bilmek ve duymak istiyor aynı zamanda dokunmak istiyor yani sarılmanın önemi o enerjiyi geçirmenin önemi işte seni seviyorum hiç inandırıcı değil öyle değil mi sevgi o çocuğun mayasına işlemeli. Ruhuna dokunmalı. O zaman işte ondaki neleri değiştirmek istiyorsak, güzelleştirmek istiyorsak aslında etkilememiz çok çok daha da kolay olmakta. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Çocuklarımız mesela bazı öğretmenlerini daha fazla severler ve o derslerde hep daha başarılıdırlar. Değil mi? Ama dersi sevmedikleri, öğretmenini sevmedikleri derslerde bile daha başarısızdırlar. E o zaman demek ki sevgi bağının oluşması, aile içerisinde o sevgi bağının, çocuklar, ebeveynler arası öncelikle sevginin, daha sonra çocuklara aktarılan sevginin oluşması çok çok çok önemli. Evet ve... Çocuklara kızdığımız anlarda onların karakterlerine, kişiliklerine e, bir saldırıda bulunmayalım. İşte çok aptalsın, e, senden nefret ediyorum, beni çok kızdırıyorsun, delirtiyorsun, Şunu şusun, busun değil. Şu yaptığın davranış e, beni sinirlendiriyor ve ben sinirlendiğim zaman seninle istediğim gibi bir iletişim kuramıyorum. Ve bu bizim ilişkimizi e, çok Zedeliyor. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum ben böyle bir anne de olmak istemiyorum ya da ben böyle bir baba olmak istemiyorum bununla birlikte bu davranışın karşısında ben de bocalıyorum gibi çocuğa aynen karşımızda vardı. yani bir yetişkin varmışçasına ona e, mantıklı bir şekilde de bu durumları bu davranışlarından dolayı böyle bir şeyin olduğunu anlatmamız lazım çocuğu etiketlemeyelim. Çünkü ben kitabımda da diyorum aslında en büyük hipnozcu anne babalar. Yani telkin noktasında sen şusun, sen busun. Bakın olumlu telkinleri kullanalım. İşte ama olumlu telkinler yaparken de çocuğun sadece egosunu şişirecek telkinlerde de bulunmayalım. O davranışını destekleyelim, davranışı beğenelim. Ya da e, bir davranışı beğenmediğimiz zaman da işte şu şu şu özelliğin harika. Mesela ne bileyim işte dakikliğin çok hoşuma gidiyor. Mesela derslere e, ödevlerini bu kadar düzenli yazman e, çok hoşuma gidiyor. Bununla birlikte eğer akşamdan çantamızı hazırlarsak belki servise yetişme konusunda da... E, Sabahları sıkıntı yaşamayız. Böyle bir sıkıntı yaşamadığımızda da ne ben gerilirim ne de sen gerilirsin. İkimiz de işe daha e, rahat bir şekilde başlarız gibi. Çocuğa bu şekilde bir e, yaklaşım sergilememiz lazım. Evet dördüncü maddemiz belirlediğimiz dördüncü maddemiz de çocuğunuzu planlarınıza dahil edin. Gerçekten de şu anda... E, o kadar yoğun bir hayat yaşıyoruz ki birçok şeyin içerisinde işte hepimiz birbirimize çok vakit ayıramayabiliyoruz. O yüzden de mümkün olan durumlarda nitelikli beraberlik geçirmeyi, Kendimize hedef edinelim. Ama bakın saatlerce bir arada olmanın çok da bir anlamı yoktur. Yani nicelikler artmış olabilir ama baktığınız zaman aslında paylaşım, ruhsal anlamdaki o paylaşım çok da çocuğu doyurmaz. Çocuğu çok da rahatlatmaz. Çocuk burada evet hep beraber bazen bakarız aileler işte hep beraber... Bir yerlere gitmişler AVM'lere işte o orada bir şey yapmakta çocuk elindeki te telefonla tabletle oynamakta işte anne alışverişin peşinde bir şeyi şöyle böyle ya da yemek masasında oturduklarında herkes yine aynı şekilde kendi iç dünyasında kalmakta. O yüzden e, böyle bir şey değil de o anda ben kitapta onu e, kitabımda onu orada olmakla anlatıyorum aslında yaptığımız şeye kendi ruhumuzu da katmak. Çünkü ben ebeveynlere soruyorum, annelere babalara soruyorum. Çocuğunla birlikteyken yüzde kaçın çocuğun yanında? O anda aklın nerede? Evet bedenin orada fakat aklında ne var? Kalbin nerede? Ruhun nerede? O zaman diyorlar ki ya gerçekten sadece bedenim orada. O anda kim bilir neredelerde hangi konuları... Ee, Kafam çözmekte, çözmeye çalışmakta, o konuları düşünmekte, işte ruhum zaten gergin ve sıkılmış, kalbim e, stres altında gibi. E şöyle düşünün, o zaman bir su borusu gibi bir şey hayal edin, şöyle bir boru, oradan sizin şu kadar bundan gelen her şeyle beslenmeniz gerekiyor, bundan besleniyorsunuz siz. Fakat çocuğun ihtiyacı olan böyle bir şey diyelim, bununla birlikte... Bütün bu boru şu kadar bir yeri e, işlevsel durumda. Beslenemeyecek, eksik kalacak, aç kalacak. İhtiyaçlar duygusal anlamdaki ihtiyaçları, ruhsal anlamdaki ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları karşılanmamış olacak. Ve çocuk e, huzursuz, tedirgin. Bu aynı şey eşler arasındaki ilişkilerde, iletişimde de e, söz konusu. Çünkü karşılanmayan ihtiyaçlar insanları her zaman mutsuz eder yani bu ihtiyaçlardan kastım maddi ihtiyaçlardan bahsetmiyorum ama insanların ilk temel ihtiyacı Ben değerliyim Ben seviliyorum ait olma değer bulma bu ihtiyaçlar işte Öncelikle o kurulan nitelikli beraberliğin sonucunda olan hissettiren ihtiyaçlar E bu aile ortamında karşılanmadığında çocuk bunu bu Evet bu bir e, öyle bir şeydir ki sanki hacı yatmazlar vardır. Hani merkezinde bir şey vardır hacı yatmaz oyuncağının ve ne kadar yatsa bile tekrar kalkar dimdik ayakta durur. İşte bizim bu sevgi saygı güven ihtiyacımız değerli olma ben değerliyim ben kabul ediliyorum ihtiyaçlarımız aile ortamında karşılandığı zaman daha sonra hayatta karşımıza çıkan sorunlarda eğilsek de bükülsek de o dimdik, ben seviliyorum ve değerliyim duygusuyla işte ayağa kalkarız. O yüzden bunların karşılanacağı yer ailedir. Özellikle 0-6 yaş, altın dönem, çocuğun hayatında, kişilik gelişiminde, onun daha sonraki e, insan olma serüveninde çok çok çok değerlidir. O yüzden sevgili ebeveynler, Lütfen dikkat edelim. E, o farkındalıkta olalım. E, kendimizi bırakmayalım. Çünkü farkındalık öyle bir şey. Yani aa işte bir şey seyrettik, bir kitap okuduk ama e, ondan sonra gaza geldik birkaç gün devam ettik. Hayır üzerinde çalışalım. Evet bizim çocuğumuzla olan iletişimimizde bir sorun var. Bu çocukla ben iletişim kuramıyorum. Hırçın bir çocuk olmaya başladı. İşte hiperaktif deniyor çocuklara. Ben hiperaktif çocuklardan ziyade işte o alınmayan, gidemeyen, tıkanmış boruların olduğu ve o borulardan beslenemeyen çocuklar olduğuna inanan birisiyim. Ve siz oradaki o borudan doğru sevgiyi, yani o şımartan sevgiden de bahsetmiyorum. Doğru, bilinçli ve farkındalığı olan sevgiyi siz çocuğunuza verdiğiniz zaman o çocukta öyle bir takım problemlerin çok da fazla olmayacağını düşünenlerden birisiyim. Evet, o. 4. Ee, maddemizin devamı onu sabırla dinleyin değil mi en önemli şeylerden bir tanesi kitapta da empatik dinleme bölümüyle anlatıyoruz ee, beni yüreğinle dinle bölümünde çünkü e, aldığım koşuk eğitimlerinde ilk öğretilen şey aslında dinlemekti öyle değil mi Şöyle düşünün siz eğer bir e, uzmanın karşısına gittiğinizde dinlendiğinizi ve anlaşıldığınızı hissetmediğiniz takdirde sizi anlamadığını, sizi gerçekten dinlemediğini hissederseniz bir daha o uzmana gider misiniz? Ya da onunla telepatik bir bağ kurmanız, bir gönül bağı kurmanıza imkan olur mu? Olmaz dersiniz hiçbir şey de anlamadı bu zaten beni de dinlemedi o yüzden de ben bir daha buraya gelmem kendine faydası yok bana mı faydası olacak dersiniz ve çeker gidersiniz o yüzden çocuklarımızı bizim yanımıza gelip konuşmaya çalıştıklarında o anda eğer dinleyemiyorsak dönüp yavrum Gerçekten bu konuyu dinlemeyi çok istiyorum. Yani bugün Ahmet'le yaptığınız işte e, su savaşını dinlemeyi çok istiyorum. Bununla birlikte şu anda şurada küçük bir işim var ve bunu bitirmem gerekiyor. Ama bunu bitirdikten sonra seni çok daha iyi dinleyeceğim. Bana bir 10 dakika müsaade eder misin? Eğer bırakabilecek durumdaysa o anda onu bırakıp tamam. Anlıyorum ki bu daha önemli. Hadi gel şimdi önce bunu hallederim. O zaman ben işime senin anlattıklarım bittikten sonra devam ederim gibi ee, çocuğu devamlı işte e, ne bileyim elimizde telefon arkadaşımızla konuşurken tamam işte tablete telefona bakarken bir tane danışalım vardı dedim ki annenle konuşmayı denesen ee, bir 13-14 yaşlarında bir ergen dedi annemle konuşurken aynen manzara şu olur annem telefondaki komik videolara bakar güler ondan sonra da bana hadi falan dinliyorum seni gibi şeyler söyler dedi o yüzden eee Çocuklarımız meraklıdır ve küçüklüklerinde hep bize bir şeyler anlatmaya çalışırlar, bizimle konuşmaya çalışırlar. Biz de onları eğer o dönemde dinlemezsek daha sonra yaşları ilerlediğinde onlarla konuşacak olan o kadar çok şeyler, kişiler var ki dışarıda. Ve bunların hepsinin kontrolü de elimizde değil ve o anda çocuklarımıza birçok şey verebilirler. Ve çocuklarımız hayatın içinde ilk de dinlendiklerini düşünerek o insanlarla bir bağ kurabilir. Onlara inanabilirler. Onların peşinden gidebilirler. O yüzden bunun olmaması için gerçekten çocuklarımızı güzel bir şekilde dinleyelim. Eğer bu anlamda e, ana baba okullarına katılalım, kitapları okuyalım, gerektiği yerlerde bu konuyla alakalı çocuklarınızla daha iyi iletişim kurmanızla alakalı profesyonel destek almaktan da çekinmeyin. Çünkü hiçbirimiz bazı şey her şeyi her zaman bilmiyorduk. Zaman içerisinde öğrendik. İnsanlar bu yüzden var kitaplar, bu yüzden yazındı uzmanlar. Bu anlamda varlar. Bu videolar bunun için çekiliyor. O yüzden e, iletişim için düzgün, daha düzgün, daha mutlu aileler ve bireyler olmak için. Ee, elimizden geleni yapalım ve üzerimize kendi üzerimize düşen neyse onu yapalım yani işte ben yapıyorum ama eşim yapmıyor eşim hiç böyle değil devamlı işte o da yapsın ben de hayır böyle bir şey o şu anda belki o farkındalıkta olmayabilir peki ama sen eğer bu farkındalığa sahipsen onun hazır olmasını bekleyene kadar çocukla bir daha o süreç geçmeyecek Çocuğun artık bir zaman sonra seni dinlemeyecek. Başkalarını dinlemeye başlayacak. Başka yerlerde ihtiyaçlarını, sevgi, saygı, onaylanma ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacak. O zaman sen hala eşinle olan iletişimini çözmeye çalışırken çocuğunu eksik bırakırsan işte çocuğunun o zaman... E Ne demek istediğimi zannedersem anlatabildim. Çünkü bazen bazı şeyleri anlatmaya insan kelimeler dahi yetersiz kalıyor. Bence insan yetiştirmek söz konusu olduğunda e, işte böyle biraz hassas olmamız gerekiyor. E, üzerine titremek gereken durumlardan bir tanesi. Evet, e, beden dilini kullanmak değil mi? Dinlerken aynı zamanda beden dilini kullanmak çok önemli. Mesela sevgili peygamberimiz çocukları dinlerken ya da bir kişiyi dinlerken tamamen bedeniyle döner ve onlarla göz iletişimi kurduktan sonra, göz teması kurduktan sonra iletişime geçermiş değil mi? O yüzden çocuklarımızı lütfen yürek yüze yansımalı e, kuralıyla onların gözünün içine bakarak, daha gözlerimizin içine, onların gözlerinin içine bakarak evet seni dinlemeye hazırım, bunu çok istiyorum, sen benim için değerlisin Mesajını vererek dinleyelim. Bakın dinlemek aslında karşı tarafı dinlemek sen beni için değerlisin mesajını vermenin de çok başka bir yoludur değil mi? Çok etkili bir yoludur. Evet bir maddemiz daha sorumlulukların farkına varmasını sağlayalım çocuklarımızın. Ee, o yüzden de çocuklarımıza öncelikle onlardan ne istediğimizi anlatmamız lazım. Neler beklediğimizi ve ne olursa ne olacağını, nasıl hareket edersek nasıl sonuçların olacağını, eğer bu hareketi yaparsak bu sorumlulukları, bu sonuçların doğacağını ve bu sorumlulukla mücadele edip edemeyeceğini onlara anlatmak lazım. Ee, ve bunu mantık boyutunda yapmak lazım. Yani işte bunu yapmalısın, bunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın, şuraya gitmeyeceksin gibi e, buyurgan ifadelerle değil onlara evet anlıyorum e, bunu yapmayı çok istiyorsun bununla birlikte işte ne bileyim işte yaşın itibariyle belki bunu şu anda bu sene yapman çok uygun olmayabilir yani bizim aile e, yapımız almış olduğumuz kararlar bunun bu sene gerçekleşmesi için çok uygun değil işte ama anne herkesin telefonu var ben de dördüncü sınıfa geçtim telefon istiyorum mesela bu anlamda eee ona e, bir telefon kullanmasının çok doğru olmadığını anlatabilirsiniz. Bununla birlikte aileler çocuklarının serviste gelip giderken e, ellerinde bir e, iletişimde olmak istiyorlar. Geldim mi gittim mi okula gittiklerinde uzak yerlere gidiyorlar diyelim. O zamanlarda da belki çocuklara sadece internete giremeyecekleri o, o şekilde bir akıllı telefonlar vermek yerine sadece Amacımız eğer ona ulaşabilmekse normal bir telefon vermek evet, ve normal daha sonrasında bir akıllı telefona geçiş içinde belli bir kural koymak. İşte ne bileyim lise de ancak bunu alacağız. Bu bizim ailemiz olarak verdiğimiz bir karar. Baban da böyle ben de böyle düşünüyorum. Evet bu böyle. Ama çok isteyeceğim şöyle olacak ve Ayşe'nin de var, Fatma'nın da var, Osman'ın da var. Olabilir. Bununla birlikte biliyorsun ki biz böyle bir kuralımız var. Eve geldiğinde tabletinde bir saat kadar oynayabilirsin. Onun haricinde bu gibi konularda tabii bakın baştaki maddemize geliyoruz yine. Öncelikle aile toplantıları, ailenin aynı dili, ebeveynlerin aynı dili konuşabilmesi için öncelikle bir, ebeveynlerin kendi aralarında iletişim kurabilmeleri çok önemli ee, genelde nasıl oluyor? bir sorun oluyor çocukla alakalı bir sorun oluyor aman Allah'ım bir bakıyorsunuz ebeveynler birbirine girmiş onlar o sorunu konuşurken bir bakıyorsunuz 10 yıl önceki başka bir sorun üzerinde kavgaya tutuşmuşlar bu arada çocuğun çocuk arada Kaynamış onunla alakalı sorun da oh işine gelmiş ve çocuk da oradan sıyırmış gitmiş. O yüzden sevgili ebeveynler, sevgili erkekler ve kadınlar, sevgili eşler öncelikle kendi aranızdaki iletişimi güçlendirin ve daha sonrasında çocuklarınızla olan sürecinizde tutarlı davranışlar sergileyin. Ee, hayırlarınız ve evetleriniz olsun, ailenizin kuralları olsun, temel dinamikleri olsun ee, ve bu temel dinamikleri çocuğa belirttiğiniz zaman, ondan beklediğiniz sorumlulukları verdiğinizde işte çocuklarım odalarını toplamıyorlar. E, liseye gelmiş bir çocuğa işte odasını toplaması konusunda bir takım şeylerde bulunursan baskılarda bulunursan olmayacaktır zaten belki bu çocuk daha ilk yıllarından itibaren Aa evet, oyuncaklarını toplamak senin sorumluluğun dedikten sonra bunu alıştırmak çünkü küçük çocuklar işbirliğine çok açıktırlar ergenlerde olduğu gibi değildir onlar bir şeyler yapmak isterler anne işte kekin yumurtalarını kırayım mı ya, sen küçüksün yapamazsın hayır onun da yapabileceği kadar sorumlulukları verip yaşına göre bu sorumlulukları arttırmak ve hayatın içerisinde Nerede durup, nerede ne yapması gerektiği ile alakalı da bir takım ön ona bilgiler vermek, evin içinde o bilgileri verip önden sonra da hayatın içerisindeki o birisel sürecin oluşmasına yardımcı olmak ve çözüm odaklı bu sorunlar mesela bu sorumlulukları da verirken aynı zamanda çocuklarla çözüm odaklı bir dil konuşmak, onların Doğruyu bulmalarına yardımcı olmak, katılımcı olmalarına izin vermek, oradaki hem özgüvenlerini hem işte düşünce yapılarını, analitik düşünmelerini sağlayacak şekilde fikirlerini de almak çok çok çok önemli. En son olarak da onlar için birer rol model olduğumuzu unutmayalım. Ne dedik diğer videomuzda da söyledik eğer biçtiğimizi beğenmiyorsak ektiğimize bakacağız çünkü oraya tamamen o tohumları bizler ektik o çocuklar bizim seçimlerimiz sonucunda dünyaya geldiler bu sorumlulukları öncelikle biz aldık biz bir emaneti yüklendiğimizin sorumluluğunda hareket etmezsek eğer orada ne yaptığımızın bilincinde olmaksızın kendimiz kendi içimizdeki daha küçük çocukları büyütmeden ee, o güçlü yapıyı sağlamlaştırmadan, işte kendi çocuğumuzla da aslında çok da fazla ee, e, düzgün bir iletişim kuramıyoruz. Eşler kendi aralarında anne rolleri, kadın, erkek, annelik, babalık rollerini öncelikle bir e, onun farkındalığına bürünmeliler. Ve... E, Çocuklarının boş bir kayıt cihazı gibi devamlı onları gördüklerini, kayıt ettiklerini e, bu farkındalıkta olmalılar. Ve şöyle düşünün, muhteşem bir bilgisayar verildi elinize. Aman Allah'ım bütün işlemleri yapabilecek bir donanıma sahip aslında. Fakat hiçbir program yüklenmemiş. Ona çok güzel programlar yükleyecek olan... Yeni yazılımlar, yaz, gelişmiş yazılımlar ve zaman içerisinde de kendini geliştirecek yazılımlar yüklemek o anne babaya e, verilmiş bir sorumluluk. Bizler öncelikle sorumluluklarımızın farkında olalım. Daha sonra çocuklarımızdan o sorumlulukları talep edelim ve onları birer rol model olalım. Kendi Çünkü hayatın içerisinde iyi insan olmayı bizlerden öğrenecekler. İyi birer... E, Toplum yaratmak istiyorsak hep birlikte iyi bireyler e, yetiştirmemiz lazım. O yüzden de sevgili anne babalar ben Yüksel Köksal dilim döndüğünce e, nacizane sizlerle bunları paylaşmak istedim. Buradaki kendi farkındalığınız için küçücük de olsa bir şey yapmak istedim. Evet. Bizler Üsküdar'da MyLife Psikolojik Danışmanlık'ta sizlere hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden e, online seans istekleriniz için de benim numaramdan e, 535-433-6620'den de e, bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bu e, Hoşçakalın, mutlu kalın ve sevgiyle kalın. Hep sevdiklerinizle birlikte huzurlu günler diliyorum.